Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? <gülüyor> Bugün sizler için alplere gittim ve burada dağlara tırmanacağım arkadaşlar. Şöyle bir... <gülüyor> Abi, çok korkunç. Etrafımıza bakıyoruz. Abi korkunç ötesi güzellikte bir manzara var. Ve açıkçası biraz dengemizi de bozuyor. Wow, traan geçiyor bu arada. Arkadaşlar oyun içi oyun dışından size nasıl gözüküyor tam bilemeyeceğim. Ancak oyun içi felaket görünüyor. Şimdi bakalım ne derece ilahiye bileceğiz Hayri da çakıl taşlarının üzerine bu şekilde tutunamıyoruz. Şey yapmamız lazım. Onları silmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunlar checkpoint oluyor. Buna herhangi bir şey takmıyoruz. O, o, o, o, o. Bu arada ha, ah, ah, gelecekler. Ah, ah, Tahmin ediyorum. Oo, asaya bak. Arkadaşlar hemen size e, şundan bahsetmek istiyorum. İki elimin altında da mavi çizgiler görüyorsunuz. Bunu bıraktığımda bunlar benim staminam oluyor. Ve gördüğünüz üzere tek kalan elimin staminası düşmüş oluyor. Elimizi şu şekilde sallayarak kayganlığını azaltmak amacıyla pudralayabiliyoruz. Şimdi devam edebiliriz. Ve bir checkpoint'e daha geldik. Abi herkes böcek kaynıyor. Bu da çok iğrenç şey. Bu arada yol haritasına bakmadan gideceğim arkadaşlar. Olabildiğince bu da farklı yol düzergahları oluşturacak demek oluyor. Bu şekilde elimizde sallama işareti, elin kaygan dikkat et. Bu şekilde sallakin düşme demek oluyor. İki elinde de olduğu için ikisinde sağlayacağım şimdi. Abi. İşte birerlerini başımız güzel olur herhalde. Kaç farklı seçeneğimiz arz gibi buradan Abi tren geçiyor galiba Ooo çok yükseklerdeyiz Burada tutunabileceğimiz bir şey Ah Ah Arkadaşlar grafikler nefes kesici. Bu arada Cry Engine grafik motoruyla yapılmış bir oyun. Siz de tahmin edebiliyorsunuz ki oldukça güzel yani grafikleri. Hmm, A bölgesine ulaşmamız gerekiyor. A bölgesine ulaşmamız gerekecek arkadaşlar. O da biraz ileride gibi duruyor. Ama yapacak bir şey yok. İlerleyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu bu sporu gerçek manada yapmak oldukça cesaret isteyen bir şey olmalı yani Bu oyunu oynayarak bile anlayabiliyorsunuz hmm. Kardeş bir yerdeyken yoruluyor insan Şimdi bizim buradan oraya atlamamızı istiyor ancak Bunu başarabilir miyiz? Gel, Bu arada merak edenler için bir yerden bir yere kendimizi fırlatmak aynen gerçek hayatta yapıyormuş gibi yaparak yapmamızı sağlıyor. Herhangi bir butonla zıplamıyoruz arkadaşlar. Direkt kendinizi şu şekilde yönlendirerek atıyorsunuz. Ki bu hiç hoş bir duygu değil. Ya.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 Adadan da gidebilirmişiz aslında yol varmış da. Güzel bir checkpoint verdik arkadaşlar. Tekrar bu yüzden daha geçiyor. Al dedi bana. Bu zorlu dağlara size çiftler Abi, kurtallar da geçiyor. Ben <gülüyor> tutun. Şimdi, eyvallah. Kendinizi üste doğru fırlatacağız. <gülüyor> Başardık. Uh. Neyse arkadaşlar bir check e daha geldik en azından. Ah. Hı -hı. Buraları hızlı hızlı geçebiliriz ancak ellerim bitiyor alkol yerim gelen. Hem sistemimiz düşmüş. Whoa whoa whoa whoa whoa Bunlar da çok zaten Kırılmalık görünüyormuş yani En baştan oraya tutulmaya çalışmam Arkadaşlar ilk checkpoint'e geldik A bölgesi Şimdi bize B bölgesi için oraya gitmemizi gösteriyor Ancak ben hepsinden önce şu şana değebiliyor muyum diye bir. <gülüyor> Aaaa ah, güzel Her şeyle etkilişime geçebiliyoruz OV OV OV Hemen tırmanmayacağım wow. Abi ışık çok gerçekçi geliyor ve Gerçekten de parmaklarımın arasından süzülüyormuş gibi hissediyorum onu Uuuu Neyse Şimdi B bölgesi orada Ancak şuradan da bir yol gitmekte Nereden gitsek Şurası daha aksiyonlu gözüküyor arkadaşlar Buradan devam edelim Ops, nesnenin içine kafamız geldi Dur ya hazır şey yapmıyorken ben bir eline şarkalayayım Lan gitti kelebek Neyse Abi bunu yapmak istemiyorum Oo. Düşüyordum elimi çarkamayacak bir checkpointe daha ulaştık bir checkpointe daha ulaştık ulaşmasına da ilerleyeceğimiz yol hala daha zorluklarla dolu ooo güneş çok pisparılıyor orda daha üste çıkmamız lazım <gülüyor> çocuklar o ne Arkadaşlar, aranızda böcek severler var mı? Ancak bana biraz tiksinti geldiği için korkutuyor. Ee... Şimdi asıl soru yukarıdan biraz daha güvenli bir şekilde gitmek mi, yoksa şu yanlardan kendimizi riske atıp gitmek mi? Bence riske atabiliriz. şu oh! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dışarı çok Berbat. Kötü ah. Abi daha bunu yapmayacağım İğrenç derecede gerçekçi hissettiriyor Şimdi Abi Anamızda Hani her yere tırmanıyor ya Üff. Yani arkadaşlar bu da bize artistik taslamamak için güzel bir ders verdi Tutunurum tutunurum dedim de yemedi yani Güzel Checkpoint'imizi oluşturduk Aa bence bir elimi ben bir daha bir çalkalayayım da. Hop kutralı şöyle. Şimdi buna diğer elimle tutunacağım ki şuradan diğer tarafa doğru rahat bir zıplayış yapabileyim. Of. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi aşağıya bakmamak konusunda filmlerde haklılar. <gülüyor> of. Hayır, hayır hayır hayır hayır hayır hayır. Dur diğer dedimler acaba şöyle uzanabilir miyim? Uzandım. <gülüyor> <gülüyor> Uf. Uh. <gülüyor> ah, bu tırmanışın olayın finaline değerse güzel olur. Çünkü Ah! <gülüyor> Allah kahretmesin. Arkadaşlar uzanamadaydım. Uzanamadı yani kolum yetmedi. Of. <gülüyor> oh. Ah! Çok gerildim. Tam mümkün olduğunca daha profesyonel bir tırmanış sergilemeye çalışacağım. Hani şu ana kadar Gerçekte olsaydık herhalde 50 defa ölmüştük. Gene <gülüyor> <Of. Yine> gidiyorduk bu arada. Tellere tırmanabiliyor muyuz? Bunu çok merak ettim. O yüzden oraya doğru gidiyorum arkadaşlar. Yani B bölgesi dediğine göre tırmanıyoruzdur diye düşünüyorum. büyük yukarı tırmandırıyorsunuz bir aşağıya indiriyorsunuz <gülüyor> güzel ee, ooo oh, dur sen Abi tutunuyor muyuz? Abi tutunuyoruz <gülüyor> Abi haydi Çok merbat bir duygu bu <gülüyor> Neden böyle bir şey yapıyoruz? <gülüyor> Kollarım yoruldu Ve teller elimizi acıtıyor olacak Burayı tutamıyoruz Abi oraya atlamamız lazım ancak Oraya atlamak istemiyorum böyle bir sorun var Atlayabilir miyiz lan? Dediyeceğim Bir Hayır, 3'ten geriye sayıcam 3'ten 3 2 Aaa, yemiyorum 3 2 1 O- abi Ya Ne biçim ayın bu? Nereye Tırmanmamızı Beklediler böyle Oh Ah, parkların yere bastı sonunda. Lan, oha! Ah, millete bak! Abi, bu da çok deli bir spor ya. Şimdi buradan nasıl ilerleyeceğiz derseniz... Acaba? Hareket ettirebiliyor muyuz ki şeyi, cihazı? Hmm. Merak ettim, bir deneyeceğim. Abi, hareket ettirebiliyoruz. Bu arada spor yapan insanları görebiliyorsunuz, olan Abi çok manyak bir şey ya. Çok korkutucu bir yere tutunma hissi hissettiriyor insanlar. Şu anda gerçekten o şeyin üstündeyim ve gidiyormuşuz gibi. Oooo! Treni görüyor musunuz bu arada? Aa. anladığım kadarıyla buradan oraya öyle bir macera geçireceğiz. <gülüyor> dur dur dur dur. Dur lan <gülüyor> <gülüyor> <ben> neden kayıyorsun? <gülüyor> Ops. Ops. yerine şöyle geri geçeyim. Van dibimizden geçiyorlar sesleri geliyor ancak bakması korkutucu yani hemen kafamı çeviremiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çünkü cidden korkutucu yani. Bu arada bunun baytasına ilk defa giriyorum. Ya daha önce bu bölgelerde oynadım ancak bu şekilde oynamadım ooo oh, haydi bismillah <Gülüyor> ah. şimdi C bölgesi orada yanlara doğru yavaş yavaş kaykılacağız of of of of abi ah. Ah, kuşa dibimizden uçuyor ama. Bu arada şu bitkilere eliniz değerse staminanız bayağı bir düşüyordu arkadaşlar. <gülüyor> ben zaten stamina azken şu anda çok kalkışabileceğim bir şey değil. Ama bazı zor modlarında illaki oradan geçmeniz gerekebilir. Ki bu da orta zorlukta bir harita. Orta zorlukta ve bayağı da uzun bir haritaydı ki onu fark ettim. Abi gene şu taldan ya. Of. Taldan önce ben de mi çık alacağım. Sistemimizi tam manasıyla dolduralım. Aa, bu joey'e, bu joey'e gal. Abi ya. Ah. <gülüyor> Ol ol ol, ol, ol, ol. <gülüyor> Sesleri <Size> korkutuyor. <gülüyor> <gülüyor> ah. Ah, kolum yoruldu. Ah. Abi buradan o kadar şey yaptık ve sadece buraya kadar mülk edebildik ki? Oo vallahi Vovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovoo Tamam sakin Abi umarım bu tırmandığımız şeyler sağlamdır ki Şaka yapıyorsun Hadi canım Abi burdan oraya atlamanız bu arada mümkün değil Hani mümkün değil derken mümkün değil yani. Sütten mümkün değil. Ya buradan oraya atlanılmaz. Ya abi ya yapacağınız oyuna... <gülüyor> of of of ah. of. <gülüyor> ah. Abi böcek var orada. Ya. Git. Checkpoint'imizi aldık neyse ki buradan. Aşağıya gönül rahatlığıyla düşebiliriz düşüyor arkadaşlar. Işte. Abi kesinlikle sana gerçeklik başlığı olan birsinin mutlaka oynaması gereken bir oyun diyebilirim. Buradaki beyazlı nokta kendimizi. <gülüyor> Ay o parmak gitti. Şimdi gideceğimiz <gülüyor> bölge nerede? Abi hiçbir fikrim yok. Ah C bölgesi yukarıda. Güzel. Abi inmeyecek seslerin. Ooo. Oh, çok kötü, derdap yerlerden geçeceğiz gibi duruyor. Aa de şuradan şöyle gitmek daha mantıklı oralı. Orası hani bayağı bir zıplama mesafesi istiyor ve tehlikeli gibi gözüküyor. Yani yani. Benim şu çarkalayın. Ya bayrak çok yakında kaldı arkadaşlar. Az kaldı. Zafer çizgimize az kaldı. Ah bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Kayıp item buldum. Neden doğru gelmişken aşağıya düşersem ağları. Arkadaşlar çok az kaldı. Ah, burdan, burdan, burdan. bu va düşecektim bu arada gerçekten düşecektim <gülüyor> abi muhteşemıyız muhteşem ötesimiriz Oha! Birader hareket yapıyorsun da buradan geçmesen sen. Abi... O şey buraya doğru gelecek galiba. Abi tam anlamıyla... Olağanüstü grafiklere sahip olan olağanüstü bir oyun. <gülüyor> Arkadaşlar... İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın böyle manzaraya ağzım açık bir şekilde bakıyorum şu anda. Benim için çok keyifli ve eğlenceli bir video oldu. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Bir sonraki sanal gerçeklik oyunlarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. <gülüyor>